Evet Eh, pamuk prensesin elmalara olan düşkünlüğünü hepimiz biliyoruz. Sorumuz biraz da bununla ilgili. Pamuk prenses 5 elma satın almış. Elmaların her birisinin fiyatı 47 kuruşmuş. Elmaların parasını ödemek için 5 lira vermiş. Pamuk prenses ne kadar para üste alacak Şimdi her şeyi kuruş olarak düşünelim. Önce 5 tane elma için toplam ne kadar para ödemesi gerektiğini bulalım. Pamuk Prenses 5 tane elma satın aldı ve bu elmaların her birisi için 47 kuruş ödeyecek. Eğer 5 ile 47'yi çarparsak toplam kaç kuruş ödemesi gerektiğini bulabiliriz. 5 çarpı 47 ne eder? Düşünelim. 5 kere 40, 200 eder. 5 çarpı 7 de 35 eder. 200 ile 35'i toplarsak 235 kuruş eder. 5 çarpı 47 eşittir 235 kuruş. Pamuk Prenses ne kadar para vermişti? 5 liralık bir banknot vermişti. 5 lira kaç kuruş eder? 1 lirada 100 kuruş olduğuna göre, 5 lirada 5 çarpı 100 kuruş yani 500 kuruş var. Burada ödenmesi gereken 235 kuruş. Buradaki ise verdiği para. Pamuk Prenses ne kadar para üstü alacak? 500 kuruş verdi. 235 kuruş ödemesi gerekiyordu. Çıkartma işlemini aklınızdan da yapabilirsiniz ama biz yine de yazalım. Yazmak her zaman iyidir. 500 sayısının birler ve onlar basamağında 0 var. Yüzler basamağından bir tane yüzlük alalım. Burada artık dört tane yüzlük kaldı. Bir tane yüzlük, on tane onluğa eşit. Yani onlar basamağına on koyabiliriz. Şimdi bu onluklardan da bir tanesini alalım. Artık burada dokuz tane onluk kaldı. Aldığımız bir tane onluğu birler basamağına koyacağız. Birler basamağına on tane birlik koyduk. Şimdi çıkartma işlemini yapabiliriz. 10-5, 5. 5. 9-3, 6. 4-2, 2. Sonuç 265. Pamuk prenses ne kadar para üstü alacak? Pamuk prenses 265 kuruş para üstü alacak. Pamuk prensesin geri alacağı parayı lira cinsinden de yazalım. 100 kuruşun 1 liraya eşit olduğunu biliyoruz. 265 kuruşu 200 kuruş artı 65 kuruş gibi düşünebilirsiniz. 200 kuruşu 2 tane 100 kuruşluk grup olarak da düşünebilirsiniz. Yani burası 2 lira. 65 kuruş da 0,65 lira olarak yazılabilir. Bunu 2,65 lira olarak yazabiliriz. Pamuk prenses bu kadar para üstü alacak. Hoşçakalın.